Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar. 1 7 Mayıs haftalık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili balıklar, Güneş Boğa burcunda ilerliyor. Önemli bir haftadayız. Ay ışığını büyütecek ve 5 Mayıs'ta Cuma günü ay tutulması yaşayacağız. Tabii ki hafta genelinde bu tutulma etkilerini hissedebiliriz. Pazartesi günü ay Başak burcunda olacak tüm gün. Aslında hafta başı ilişkilerle ilgili enerjiler sizin için önemli. Birlikte yapılacak işler eşinizle ilgili partnerinizle ilgili konular işbirlikleri ortaklı işleriniz birebir hizmet aldığınız kişi ve kurumlarla görüşmeler ön planda olabilir salıdan itibaren ay teraziye geçecek daha çok hesap işleri para işleri banka işleri gibi finansal konulara yönelebilirsiniz bu hafta Merkür Boğa burcundaki gerilemesini sürdürüyor hafta başı itibariyle Güneşle birleşecek Güneş Merkür kavuşumunda Merkür çok güçlenir bu nedenle zihnimizden geçen düşünceleri iyi odaklanalım Çünkü bunlar bize işaretler verebilir herhangi bir konuda önemli bilgilerle karşılaşabiliriz ee, özellikle iletişim ve eğitim konularında e, güçlü etkiler var kardeşlerimizle komşularımızla ilgili önemli gelişmeler olabilir zihnimizden geçen düşünceleri de mümkün olunca olumlu tutmaya çalışalım iletişimlere kullandığımız sözcüklere dikkat edelim bu hafta Perşembe akşamı ay akrep Burcu'na geçecek artık o dolunayın güçlü etkilerini hissetmeye başlıyoruz 5 Mayıs akşamında 14 derece akrep Burcu'nda ay tutulması yaşayacağız tutulmayla ilgili detaylı bir video hazırladım Demet Batıcı YouTube kanalında izleyebilirsiniz manevi anlamda Sezgilerinizin güçleneceği bir tutulma aslında bu işaretleri takip edin Önemli mesajlar gelebilir. Eğitim konuları, akademik konularda bazı dönüşümlerin olması mümkün. Özellikle yurt dışı konuları, uluslararası konulardaki beklentilerinizle ilgili alanlarda da önemli bazı şeyler açığa çıkabilir. Seyahatler, yolculuklar, e, hukuksal işleriniz, yasal bazı beklentilerinizle de ilgili önemli bir tutum olduğunu söyleyebilirim. Sadece bu haftayla sınırlı değil etkileri. Önümüzdeki birkaç ayı da etkileyebilecek bir tutulma bu aynı zamanda tutulma gecesi hıdrales dolayısıyla baharı karşılıyoruz geleceğe dair umutlarımız var krizler olabilir dengede kalmak önemli negatiften uzaklaşıp pozitife odaklanmalıyız mümkün olduğunca duygularımızı düşüncelerimizi olumlu tutmak çok önemli olacaktır sevgili balıklar Hepinize sağlıklı ve güzel bir hafta diliyorum hoşçakalın